arkadaşlar O mobil'e bakalım. Tarifler Karavan için 12 saati 4 oyru, 24 saat 8 oyru. Tamam. Araba için de 8'den 18'e kadar 2 saat için 150 gün bütün gün için 3 oyru araba için şekilde arkadaşlar. para yaptık, Arabayı seçtik. Kartla da ödeyebiliyorsunuz. Ondan sonra döktürdükten sonra şurada bir tane bilet geliyor. Biz araba için aldık 1.50. Saat şu anda beş 530a kadar 2 saat 1.50. Bu şekilde arabanızın ön camına koyuyorsunuz. Kontrolçüler girip bakıyor. Karavan içinde aynı şekilde böyle bir fiş alıyorsunuz. Karamanızın ön camına ya da görünecek bir yerine koyuyorsunuz. O şekilde kontrolcüler gelip bakıyor. Parseller bu şekilde. Herkesin şeyi var, sıraları, yerleri. 3 tane cadde var. 3 tane yani cadde dolduktan sonra şöyle bir alan var. İnsanlar gelip buraya da park edebiliyorlar. Biz de genelde burayı kullanıyoruz. Herhangi bir yere istediğiniz şekilde yanaşabiliyorsunuz. Gördüğünüz alan komple. Yalnız burada elektrik yok. Ancak şu arka taraftaki sokaklara girdiğiniz zaman sayaçlar var. Sayaçları da çekeceğim size ben. Karavanlarınızı buraya park ettikten sonra isterseniz tentenizi açıp standallerinizi koyup şu şekilde... İnsanların yaptığı gibi ondan sonra şu arka taraf komple göl hava güzel olduğu zaman yeşilliklerin üstünde aşağıda kumsalda insanlar yatıyor yüzüyorlar göle girip bu şekilde bir manzarası var doğa tamamen kuy sesleri şurada da hemen park yerinin yanında mini golf var. İnsanlar gelip golf oynuyorlar ya da kamp yerindekiler mini golf oynuyor. Arkadaşlar bir de kamp yeri diyorum ama burası kamp yeri değil. Burası konaklama yeri ama her şey var. Elektrik, su ondan sonra soğuk duşlar var ancak göle girdiğiniz zaman arınabilmeniz için. Bu şekilde alan büyük bir alan. Arkadaşlar. Ondan sonra böyle de bir çocuklar için park yeri var. Gelenler çocuklarıyla geldiği zaman burada oyun oynayabiliyorlar. Orada gördüğünüz binada tuvaletler ve bulaşık yıkama alanları var. Bu şekilde manzara bu. Gölün etrafını komple bisikletlerle gezebiliyorsunuz bu şekilde küçük tur 7 km olması lazım büyük turda 12 km civarında olması lazım şu arkada restoranlar var oraya da geçeceğiz biraz sonra isterseniz yemeğinizi orada yiyebilirsiniz bu şekilde doğayla iç içe. yer yer şu şekilde giyinme kabinleri var göl. Şurada da giyinme kabinleri var. Şu yeşilliğin arkasında da görmüş olduğunuz gibi tam orta noktada duşlar var. Gölden çıkınca her duşunu alabiliyor. Gölde bu şekilde. Gördüğünüz gibi şu anda kimse girmiyor tabii. Hava biraz serin ama bu şekilde tadını çıkartan insanlar da var. Gördüğünüz gibi. Gölümüz böyle. Kum. Normalde bu göl çekiliyor. Burası kumsal şeklinde oluyor. Şu anda bayağı su olduğu için. Bu şekilde. Arkadaşlar. Duş yeri de bu şekilde. Böyle iki tane duş var dediğim gibi havuz şeyden gölden çıktıktan sonra en azından pis suyunuza akıtmanız için kullanılan bir yer. Bedava. Bunlar için ekstra bir ücret ödemiyorsunuz. Burada da çocuklar için daha sezon açılmadığı için bu şekilde duruyor. Atlama, zıplama yerleri. Bunlar da çöplerimiz. Dediğim gibi. Burada da tesisler var. İşte Yerken Kulübü, ondan sonra board kullanmak için yerler, kiralayabiliyorsunuz da, arkada da bisiklet kiralama yeri var, şu arka tarafı da restoranı, dediğim gibi giyinme kabinleri yine bu şekilde, her yerde var, şu şekilde. restoranı, bulunduğumuz yeri, bu şekilde alıp içeriye dışarı oturabiliyorsunuz. Aletler var. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle arkadaşlar elektrikli bisiklete geldiğiniz zaman da bu şekilde doldurma istasyonları bedava. Gördüğünüz gibi kablonuzu, adaptörünüzü getirdiğinizde bu şekilde dolduruyorsunuz. Bisikletiniz arıza yaptı. Havasını şişirmeniz lazım. Bu şekilde pompalar, alet edevatlar mevcut. yerine girdiğiniz zaman geceleme yerine hemen arka tarafında yani girişin sağ tarafında böyle pis suyu ve tuvaleti boşaltacağınız yer bu şekilde kapak var ondan sonra hortumunuzu kendi hortumunuzu takıp suyunuzu alabileceğiniz musluklar su bedava istediğiniz kadar doldurabilirsiniz Burada da çöpler var. Siz arz ederseniz çöplerinizi atabilirsiniz. Herhangi bir şey ödemiyorsunuz. Benim gibi alan böyle. Şu girişten girdiğinizde burada suyunu boşalt, suyunu doldur, tuvaletini boşalt ve devam et. Bu şekilde işliyor. Buradan geldiğiniz zaman şöyle giriyorsunuz. Eğer su dolduracaksanız Arzu'nun bulunduğu yerden giriyorsunuz. Daha önce gösterdiğim yerden. İşiniz bittikten sonra buralar sadece arabalar için park yerleri. Bu kapıdan bu şekilde buraya giriş yapıyorsunuz. İç taraflar çok doluysa buraya park ediyorsunuz. Bekleme alanı gibi bir şey bu. Bundan sonra içeri giriyorsunuz. Arka tarafta da gördüğünüz gibi karavanlar. Sıra sıra fark etmiştim. Herkesin parseli var. Parseline park ediyor. Elektrik ihtiyacı olan elektriğini alıyor. Bu, Bu şekilde. şekilde bakın burası 40. parsel. Şu arada yaklaşık bir 7 metre olması lazım. Alan veriyor size. Bu şekilde bölünmüş bütün parseller. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Sayılarla. Yeni bir karavan geldi. Bu şekilde giriş yapıyor. Hiç kontrol yok. Bir şey yok. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar sokaklar çok dolu olduğu zaman biraz önce de anlatmıştım. Buradan giriş yapıyorsunuz. Bu alana istediğiniz gibi fark edebiliyorsunuz. Ama herkes bir şekilde düzen kurmuş. Araçların hepsi bir yerine döre bakıp sokak sokak şekline getiriyorlar. Hiç kimse düzeni bozmuyor. Gördüğünüz gibi bu kadar insan kalıyor şu anda bu havada sezon açılmamasına rağmen hiçbir düzensizlik, hiçbir çöp göremezsiniz. Herkes nizami şekilde parkını yapmış. Bu şekilde yürüyor. sokaklar bu şekilde sonra burada bir sokak var. Şurayı açmadılar farkında Onu şey? kim yamuk duyu O benim işim değil. Ben hmm. sağdakine çarpmıştım. Hmm. Bu şekilde herkes fark etmiş parçalarını. Bir, iki, üç sokak şeklinde. Kırk küsür tane alıyor normalde ama dolduğu zaman öbür tarafa açıyorlar. Bu şekilde yaklaşık 300 tane karavan alıyor diye düşünüyorum. Tam rakamı bilmiyorum ama görmüş olmuş. Oyun park yerleri dolu ya da top atma yeri diyelim. Bu şekilde. 15 senedir şu alanda tek yenilenen yer oyun parkı oldu. Genel tuvaletler Görmüş olduğunuz gibi şu anda kapalı buralar. Aşağı tarafta açık yazıyor zaten üstünde 150 metre ileride açık diye. Burayı da döndükten sonra normalde şu arka kapaklar var. Kapılar açıldığı zaman burada da ulaşık yıkama yeri var ama şu anda kapalı sezon açılmadığı için bu şekilde duruyor. Geldiğiniz zaman, karavan değil sırf bisikletlerle, bisikletlerinizi buraya bağlayıp göle girebiliyorsunuz, bu şekilde park yerleri yapmışlar kilitleyip Bu da gölün kamp yerinin çocuklara ve yetişkinlere doğayı nasıl koruyup da nasıl doğaya zarar vermeden yaşayabiliriz? Hayvanlar nasıl yaşayabilir? Bu şekilde şeyler yapılmış. Balıklar yüzüyor burada. Görmüş olduğunuz gibi. Balık türleri göldeki. Yerdeki balık türlerinin hepsi burada mevcut. Bu şekilde. Böyle. Bu alanın yukarısında da güneş enerjisi ve rüzgardan nasıl elektrik üretilir çocuklara anlatılıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi çocuklarla beraber Ateşler ve fırın, taş fırın, aktiviteler yapılıyor. Geliyorlar burada, dediğim gibi fırında ekmek, ateş başında oturuyorlar. Bunlar için herhangi bir ücret ödenmiyor. Çocukların doğada nasıl yaşayacağı, doğada nelerin var olduğu, ne tür böceklerin, hangilerinin zehirli, hangi alanlarda yaşadıklarını gösteren ufak ufak platformlar var bu şekilde örtü böceğin nerede hangi ortamda yaşadığını, zararlı zararsız olduğunu anlatan burada da dediğim gibi kampçılığı çocuklara anlatan bir karavan işte rüzgar gülüyle nasıl elektrik üretildiği solarla nasıl elektrik üretildiği bu şekilde anlatılan çocuklara platformlar bunlar burada bu alanda yaşayan Suda ve suyun üstünde doğada yaşayan hayvanların işte göldeki kurbağalar, su becekler, göl üstünde yürüyen hayvanlar ufak, gölün içinde ve sağında sonunda yaşayan hayvanların anlatan bir tadı. Yürüyerek bakalım neler var da şu arada da bir şey var. Burada da ördekleri anlatan, kuşları anlatan bir platform var. Bunlar da büyük bir ihtimalle bu gölde yaşayan, bu doğada yaşayanlar bu tarafta olan hayvanları tanıtan ve anlatan resimler bu şekilde. Evet, burada da bir şekilde. Insect Hotel diyor. Uçan hayvanların oteliymiş burası. Sineklerin, mineklerin, böceklerin. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde. Sevgili karımın alanı. Burası da açıklaması. Yıldız ve Güneş sineması. Gündüz gelip yatarsanız buraya güneşleniyorsunuz. Güneşi selamlıyorsunuz. Hamaklar var. Akşamda gelip buraya uzandığınız zaman yıldızları seyredebileceğiniz bir platform yine sinema diyorlar. Bunların hiçbirine bir ücret ödemiyorsunuz. Burada da gölün etrafında doğada yaşayan kartallar, atmacalar gördüğünüz gibi tanıtılıyor. Nelerle beslendiği, nerelerde yaşadığı. Yani. Suda yaşayan Gölde yaşayan, uçan, kuşlar, neler var, ördekler, hepsi burada anlatılmış. Burada da arzu ederseniz karşı tarafı seyretmek için dürbünler var. Bunlar için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Burada da kuşları işte, hangi kuşlar var, barkodtan okutup, inceleyebiliyorsunuz. Buradan da seyredebiliyorsunuz. Bu şekilde. Burası bir suni göl arkadaşlar. Sonradan yapılmış bir göl. Kamp yerleri, bisiklet yolları hepsi mevcut. İstiyorsanız burada yelkenli de yapabiliyorsunuz. Sörf de yapabiliyorsunuz. Hava uygunsa. Şurada surf için ya da yat limanı var. Yelkenler için. Bir kulüp burası. Kulübe iyi oluyorsunuz. Bu şekilde. Suyu kontrol eden görevliler. Herhangi bir açıldığı zaman program yaşamasında gidip sürekli tur atıyorlar. Bunlar için dediğim gibi yine aynı şeyi söylüyorum. Hiçbir ücret, ek bir ücret ödemiyorsunuz. Her yerde bu şekilde Böceklerin ve hayvanların kaldığı yerler var. Şu şekilde. Hepsi böyle. Doğaya hiç dokunmadan işte. Hayvanların barınabileceği. Doğayı bozmadan bırakılan küçükler. Bu şekilde. Bu da göldeki fener. Hava kötü olduğu zaman. Burada fener var. Bunlar Teknecilere haber verip geri dönmelerini ya da bir yere sığınmalarını gerektirdiği şekilde ışık sinyal yoluyla gönderiyorlar. Çocukları toplayıp bilgilendirme yapıyorlar. Forum dedikleri bir alan. amfi tiyatro gibi ufak bir yer. Evet çocukların burada enerji tasarrufu yapabilecek şekilde anlatılan şeyler işte camlardan rüzgar girmesi güneş enerjisi, elektriği tüketimi bu şekilde anlaşılan burada görmüş olduğunuz güneş enerjisi ile çalışan şeyler elektrik, rüzgar çocuklara anlatılıyor düğmeler var basıyorsunuz size anlatıyor bilgilendiriliyorsunuz bu şekilde görmüş olduğunuz gibi güneş enerjileri var park var. Çocuklar suyla su parkı enerji üretiyorlar. Değirmenler var. Bu şekilde çocukları bilinçlenmişlere hem daha da esen kuşlar yem verebiliyorsunuz çocuklar gelip.